Arkadaşlar şimdi size doğup büyüdüğüm evi ve sokağa göstereceğim sokağın hali böyle son durum bu şekilde böyle giriyoruz soldaki ev benim dünyaya geldiğime hatta böyle ilgili anım küçükken Beşik'teyken fare kafamı ısırmış şöyle bu evi çekeyim Şu an. Amcamlar oturuyor bu evde. Ama Yaklaşık 40 yılını ben biliyorum daha da eski Bu çökmedi Ama memlekette Gölbaşı Adıyaman'da Daha sıfır binalar 7 katlı 8 katlı sıfır binalar Hep çöktü Burası benim Doğup büyüdüğüm sokak Akrabalarımın evleri Hakeza bu evde de gene çok anılarım var şu evde çok anılarım var hatırlıyorum bu eve bu evde doğdum bu sokakta büyüdüm şöyle mesela bu da daha yeni yapılan bir bina ama görüyorsunuz doğaları patlamış Son kez böyle bir çekeyim. Son durum böyle. Yani bu da komşumuzun binasıydı. O köşe başındaki bina. Bu apartmanın bu binanın üzerine yıkılmış vaziyette. Evet, burası da böyle. Maalesef. Burası eski Çınar Tıp Merkezi'nin olduğu bina. Bu yıl bir nolu sağlık ocağına gidiyor. Şu an tamamen kapalı durumda.